Aşağıdaki üçgenleri geniş açılı olup olmadıklarına göre gruplayınız, geniş açılı olup olmadıklarına göre. Pekala, yani geniş açılı üçgenleri bulmamız gerekiyor. Geniş açılı üçgen ne demek? Geniş açılı üçgen, aslında isminden de anlaşılacağı gibi açılarından birisi, bir tanesi geniş açı olan bir üçgendir. Yani açılarından biri 90 dereceden büyük olmalıdır. Evet, buradaki üçgenin geniş açısı olmadığı ortada. Neden? Çünkü bir açısı 90 derece. O halde diğer iki açının da 90 dereceden küçük olması gerekir. O zaman diyebiliriz ki bu üçgen geniş açılı değildir. Bu üçgeni bu kutuya sürükleyelim. Bir sonraki üçgene baktığımızda iç açılarının 90 dereceden küçük olduklarını söyleyebiliriz rahatlıkla. O zaman bunu da bu arkadaşı da aynı kutuya koyalım. Geriye kalan iki üçgen çok ilginç. RKL açısı geniş açı gibi görünüyor, yani 90 dereceden büyük gibi duruyor. Elimizde başka bir bilgi olmadığı için, başka bir veri olmadığı için tahmin etmek zorundayız. O halde bu üçgeni de geniş açılı üçgen kutusuna koyalım. Ve son olarak bu üçgenin de BAC açısı 90 dereceden büyük görünüyor. Ve bu ne demek? Bu üçgenin de geniş açılı üçgen kutusuna gitmesi gerekiyor demek. Yani iki tane geniş açılı, iki tane de geniş açılı olmayan üçgenimiz varmış. Cevabımızı kontrol edelim. Güzel. Evet, gelin benzer örnekler çözmeye devam edelim. Bu soruda, bu soruda verilen tanımlamalardan hangisi ya da hangilerinin PIGPIG üçgeni için doğru olduğu soruluyor. Birinci tanımlama PIG üçgeninin eşit kenar olduğunu, eş kenar olduğunu söylüyor. Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit uzunlukta olmalıdır, değil mi? Ama PUG üçgeninde iki kenar 7, diğer kenarsa 4 birim uzunluğunda. O halde az önce de söylediğim gibi bu tanımlama doğru değil. İkinci tanımlamaya geçelim. PUG üçgeninin iki açısı birbirine eşittir. Evet, burada da görebileceğiniz gibi bu iki açı 74 derece. Bu doğru. PUG üçgeninin geniş bir açısı vardır. Gelin hemen geniş açının ne olduğunu hatırlayalım. Geniş açı 90 dereceden büyük olan açıdır. Ama P G üçgeninde 90 dereceden büyük bir açı yok. O halde bu da yanlış. Bir sonraki P G üçgeninin 3 üç tane dar açısı vardır demiş. Bu kesinlikle doğru çünkü tüm bu açılar 90 dereceden küçük. Son olaraksa P G üçgeninin dik açısı vardır tanımlaması verilmiş. Hayır, yoktur. Çünkü bu açılardan hiçbiri 90 derece değil. Cevabımız doğru muymuş? Hemen bakalım. Şahane. Evet, hemen bir alıştırma daha yapalım. Çünkü bunlar gerçekten eğlenceli, keyifli alıştırmalar. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Şimdi bu alıştırmada ise eşkenar, eşkenar üçgenleri bulmamız isteniyor. Peki, eşkenar üçgen neydi? Hemen hatırlayalım, eşkenar üçgenin, üç kenarının da birbirine eşit olması gerekiyor. Eşkenar, eşit kenar. Hemen başlayalım. Bu üçgen eşkenar. Bu değil çünkü kenarların uzunlukları farklı. Hatta hiçbir kenara eşit değil, yani bu üçgen çeşit kenar bir üçgen diyebiliriz. Bu üçgenin ise iki kenarı birbirine eşit, diğeri farklı. Yani bu bir ikiz kenar üçgen, ikiz kenar, eşkenar değil. Ve son olarak yine bütün kenarları eşit olan bir üçgen görüyoruz. O zaman bu da eşkenar bir üçgen. Bakalım doğru yapmış mıyız? Tabii ki.